Peki ne oluyor da sevgililer ayrılıyor? Son 5 dakikamız bu arada. Neden yani ayrılıyor? sevgililer ayrılıyorlar. <gülüyor> i̇şte nişanlılıklar bitiyor. <gülüyor> Sözlülükler bitiyor. Evlilikler bitiyor. Yani bunu, bunun... bunun tüyolarını seyircilerimiz merak ediyorlar. Çok önemli. İlişkiyi diri tutabilmek, aşkı daha uzun soluklu. Yaşamanın evet. yolları nelerdir? Nelerdir? Şöyle düşünüyorum, çağımızın en büyük hastalığı bence, dürüstsüzlük. Evet. Dürüstsüzlük. Ne diyor, i̇şte evet. bakın ne demiştim bir önceki programda, yedi kişi. Yedi kişi, evet. İşte o yedi kişiden bir tanesi Mevlana'ydı. Bakın Mevlana. yine oraya geldik. Ne dedi Mevlana? Ya olduğun gibi görün, ya göründüğün gibi ol. Şimdi, günümüzde kız erkekle tanışıyor. Kendisini erkeğe ideal bir kız olarak tanıtıyor. Erkek de kendisini kıza ideal bir erkek olarak tanıtıyor. Konuşuyorlar, işte haberleşiyorlar, anlaşıyorlar, yazışıyorlar. Bir yerde kahve içiyorlar, çay içiyorlar. Aileler buluşuyor. Kızı istiyorlar. Nikahtı, düğündü. Altı ay sonra Ayşe Hanım, arkadaşı Buse Hanım'ı arıyor. Alo Buse, ben artık dayanamıyorum. Mehmet böyle bir adam çıktı. Altı ay önce böyle değildi. Ya Mehmet... Öyle bir adam çıkmadı. Mehmet hep öyle bir adamdı. Sadece e, yanlış bir tabir olmasın ama köprüyü geçene kadar mantığını kullandı Mehmet ve evet. sana farklı bir yüzünü gösterdi. Tabii. Yani dürüst olmadı. Aslında filmin e, nasıl diyeyim? Fragmanı sahte çıktı evet. veya 6 e, ay sonra adam o e, gerçek yüz ortaya çıktı. İllüzyonu gösterdiği illüzyon e, gerçek yüz ortaya çıktı çünkü adam fabrika ayarlarına döndü. Aynen ve o ilüzyonu devam ettiremedi. O rolü artık çünkü. oynayamadı. Hı. Peki hep böyle midir? Hep böyle değildir. Değildir tabii. Peki gerçekten anlaşmalı evlilikler nasıl oluyor? Tanıdığın kişiyle 3 yıl, 5 yıl, 10 yıl flört ettiğin o kişiyle evlenmeler nasıl peki boşanmayla sonuçlanıyor? Bir, donanım bittiği yerde yani. boşanma kaçınılmaz olur. Yani ne demek donanım? Donanım şu. Mesela bugün... Bir sürü telefon var. Her telefon şirketi, hı hı. her telefona bir ömür biçiyor. Değil Siz mi? isteseniz de istemeseniz de o telefona bir, bir sürüm atmalısınız. Değil o mi? telefon kendisini yenilemeli. yenilemeli. O halde her birey de kendisini yenilemeli. yenilemeli. Bir kadın kendisini yenilemeli. Bir erkek kendisini yenilemeli ki kişiler birbirlerinden sıkılmasınlar. Ve gözleri dışarıya kayıp farklı bir arayışa girmesin. Ve ikincisi de iletişim. Sözlü iletişim. Oturup konuşacağız problem ne, dert ne, nasıl ki psikoloğa derdimizi anlatıyorsak eşimize de derdimizi böyle anlatabilmeliyiz. Benim sıkıntım bu ama normal bir uslupla Tabii. karşı tarafı incitmeden, rencide etmeden ve asla ve asla üçüncü kişileri ilişkimize karıştırmayacağız. Tabii. Uzmanlar hariç, Uzmanlar değerli seyirçiler, uzman psikologlar, ilişki uzmanları ve aile evlilik danışmanları hariç e, ilişkilere üçüncü, dördüncü gözleri dahil etmeyin. Hı hı. Çünkü eskisi gibi değil, eskiden aileler daha objektifte ama şimdi koruyucu davranıyorlar. Evet. Tanıdıklarımızda o sıkıntıları çözemiyorlar, objektif olamıyorlar. Herkes kendi kafasına göre bir öneri veriyor. Hı hı. En güzeli profesyonel yardım hı hı. almak. Çünkü ilişki evet. çok önemli bizim evet. hayatımız. Son bir cümle Buyurun. daha söylemek istiyorum hocam. Bir de bu boşanmalarda önemli olan çocuklar. Lütfen şunu seyircilerimize ben söylemek Buyurun, istiyorum. Buyurun bu kameraya söyleyin. Ee, önemli olan şey şu, elbette ki boşanabiliriz. Bu doğal bir süreç. Fakat eşimize öfkeli de olabiliriz. Herhangi bir durumdan dolayı. Ama eşimize duyduğumuz öfkeyi, boşanmadan sonra ve boşanma sürecinde eşimize duyduğumuz öfkeyi, çocuğumuza yansıtmayacağız ve çocuğumuzdan çıkarmayacağız bu öfkeyi. Ve bunu yaptıktan sonra da, ben çocuğumdan hiçbir şey eksik etmedim. Çocuğumun her istediğini ben aldım, her istediğini yerine getirdim cümlesiyle de hatamıza bir kılıf uydurmayacağız. Gerçekten bu çocuklar da problemli çocuklar olurlar. Böyle yapan anne babalar da uçurumun eşiğindedirler. Çünkü bir çocuk her şeyi satın almak istemez. Her şeyi satın aldırmak da istemez aslında. Altında yatan sebep sebeplere baktığımızda. Mesele satın alıp vermek değildir. Mesele gerçekten bir duyguyu, bir eğitimi verememektir. Onun için eşlere karşı duyduğumuz öfkeyi çocuklarımızdan çıkarmayacağız. Boşanmadan önce boşanmış gibi düşünüp, işi e, negatif ve pozitif yönleriyle ele alıp öyle karar vereceğiz. Evet değerli seyirciler, yeni bir yaşam, yeni bir kariyer programının daha sonuna geldik ama devam edeceğiz zincir halinde. Eğer flörtümüzden, sözlümüzden, nişanlımızdan, eşimizden ayrılıyorsak benim anladığım kadarıyla bitmeden önce, bitirirken ve bitiş sonrası bunun otopsi raporlarını çıkarmanızı, profesyonel yardım almanızı yapın. Yaşayın ki daha sonraki ilişkileriniz zehir zemberek sözlerle, zehir zemberek davranışlarla geçmesin. Çünkü sizler çok kıymetlisiniz.